Evet arkadaşlar önce anjiyo nedir ee, ona bakalım anjiyo nedir anjiyo kalp ve damar hastalıkları açısından sorunu olan kişilerin damarlarına ince tüplerle girilmesi ve bu sayede damarlardaki tıkanıkların ve diğer sorunların teşhis edilmesini sağlayan bir yöntemdir anjiyo uygulaması kasıktan el bileğinden ve kol bölgesinden olan atardamar girişinden yapılabilir Bununla kalpte, beyinde, gözlerde ve bacaklarda meydana gelmiş olan sorunlar tesis edilebilir. Anjuya işlemi için hastalara öncesinde bazı hazırlıklar yapılır. Bu hazırlıklar tamamladıktan sonra hasta anjuya yapılacak odaya alınır. Hastanın hangi bölgesinden işlem yapılacaksa bu alan dezenfekte edilir. Bu alanın dışındaki bölgeler sterir örtüler kullanarak kapatılır. Bu durumda hastada sadece anjuya yapılacağı alanla baş bölgesi açıkta kalmış olur. Anjiyolokal anestezi altında uygulanır. Gerekirse anjiyo öncesinde hastanın rahatlaması için sedatif ilaçlar kullanılabilir. Kasık bilek ya da kol bölgesinde yani anjiyonun yapılacağı yere uygun tüpler takılır. Tüpün içinden ondan daha ince olan bir tüp sokularak vücutta hangi bölge incelenecekse oraya kadar tüp ilerletilir. Vücuttaki tüm damarlar birbiriyle bağlantılı olduğundan hiç zorlanmadan damarlar aracılığıyla istenen bölgeye ulaşılır. Bu esnada yapılan işlemin hepsi dışarıdan monitörden izlenir. Böylece kalpte bulunan koroner damarların çıkışına kadar gidilir. Bu aşamada vücuda ilaçlı bir sıvı enjekte edilir. Bununla damarların resimleri çekilir. Böylece damarlardaki tıkanıklıklar ve diğer sorunlar ortaya çıkar belirlenir. 10-15 dakika kadar sürer. Anjuya sırasında yapılan işlemlerin süresi ortalama 10-15 dakika kadar sürer. Bu işlemin ardından anjiyo için girilen bölgeye baskı uygulanır ve kanama olmaması için önlem alınır. Eğer anjiyo kasıktan yapıldıysa hastanın en az 6 saat gözlem altında tutulması gerekir. Koldan ve birekten yapılan anjiyoda ise hastanın 1 saat kadar gözlem altında kalması yeterlidir. Anjiyonun riskleri var mı? Anjiyo uygulaması kolay bir işlem olsa da bazı riskleri olabilir. Ancak faydalı etkileri gözetildiğinde risklerin ne kadar önemsiz olduğu görülebilir. Kasıktan yapılan uygulamada işlem sonundaki baskının doğru yapılmaması halinde dizlere kadar inen morarmalar meydana gelir. Eğer hasta kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa bu kanama olması açısından risktir. Anjiyo yapılan alanda kanama olması halinde şişlik ve morarma oluşabilir. İşlem yapılırken atar dama girişinin söz konusu olabilir. Bunun iyileştirilmesi için hastaya başka bir cerrah uygulama yapılması gerekebilir. Eğer hastanın böbrek yetmezliği varsa hastalığı daha fazla ilerleyebilir. Fakat gerçekten kişi anjiyo yapılması gerekiyorsa bu riskler dikkate alınmadan hemen anjiyo uygulanmalıdır. Yapılan anjiyo ile damarlarda meydana gelmiş tıkanıklıklar, yapısal bozukluklar, daralan bölgeler ve organlarda meydana gelmiş hasarlar kolayca belirlenebilir. Bununla bacaklarda ve kollarda olan damarlar, beyinde bulunan damarlar, akciğere bağlanan damarlar, kalpteki damarlar, karındaki organlara bağlanan damarlar rahatlıkla görüntülenebilir. Sağlığınız her şeyden önemlidir. Bu nedenle bedeninizin seyirlerini takip etmelisiniz. Zamanında gereken tetkiklerin yapılması ve önlem alınması önemli. Anjiyo uygulaması da çok önemli rahatsızlıkları belirlemeye yarayan önemli bir tetkiktir. Anjiyo tetkik mi yoksa tedavi yolu mu Hastalarda koroner artar hastalığının olup olmadığı hakkında en güvenli yöntem anjiyo'dur. Damar sertliğinin etkisiyle koroner arterlerde hangi bölgede daralma ya da tıkanma olduğu anjiyo yapılarak belirlenebilir. Eğer daralma ve tıkanma belirlenirse bu sorun ameliyatla ya da stentle tedavi edilme kararı verilir. Anjiyoda 3 farklı türde yapılabiliyor arkadaşlar. Konstrastlı MR anjiyografi diyoruz buna bir tanesine. Çok kesitli bilgisayarlı tomografi. Bu yöntemde aort anevrizması, yüksek tansiyona sebep olan böbrek artar damarları Akciğer damarlarındaki pıltıya bağlı tıkanma gibi bazı asıkların kesin tanısı kolayca konur. Anjiyo-standart ya da girişimsel anjiyografi diye böyle bir yöntem var. Bu yöntemde kasıt bölgesi uyuşturularak kateterle kasıktan girilerek damarların içinden sorunlu bölgeye ulaşılır. Bu sırada bilgisayar ekranından damarların durumu incelenir. Daralmış damara sokulan kateterle radyo, opak adı verilen özel boylu bir madde damara bırakılır. Bu sayede daralma ve tıkanma olan bölge kolayca belirlenir. Hangi durumlarda anjiyo yapılması gerekir? İşte bu önemli. Hastada şiddetli göğ göğüs ağrısı olduğunda kalp krizi geçirdiyse, girişimsel olmayan tekliklerde koroner darlık belirtileri tespit edildiyse, efor testi pozitif çıktıysa, eko sırasında kalp kasılması olanlarda, talium testi sırasında koroner artı hastalığı şüphesi olursa, bilgisayar anjiyosu şüpheli olanlarda, kalp yapak hastalığı olanlarda, kalp ameliyatı dışında şeker hastası olup önemli bir ameliyat geçirecek olanlarda, bypass olan hastalarda kontrol amaçlı, 40 yaş üzerindeki önemli ameliyat geçirecek olanlarda, stent takılmış olan hastalarda kontrol amaçlı olarak anjiyo uygulanır. Anjiyo hangi durumda, koldan hangi durumda kasıktan olur? Hastada kasıt damarlarında tıkanma varsa çatallanma bölgelerinde darlık olduğunda aşırı kireçli olan kıvrımlı ince damarlardan standın geçirilmesi amacıyla daha kalınca katoterle destek gerekiyorsa kasıt damarından girilerek anjiyo yapılabilir. Hastada akıt enfaktüs, sol kap yetersizliği gibi sorunlar varsa bu durumda hızlı hareket edilmesi gerekir. Aşırı kilo olan hastalarda ve uzun süre yatamayan kişilerde ya da basit darlıklarda koldan anjiyo yapılabilir. Şimdi e, bitti burada konumuz, Anji konumuz. E, şimdi her videoda önemli ibretlik sözlerimiz var. İki tane sözümüz var bu videoda. Bir tanesi şu, hayvandan insana dönen yoktur ama insandan hayvana dönen çoktur. İkincisi, kusurumuz ne kadar çoksa o kadar kusur ararız. Bakın bu sözler önemli. Her videomuzda olacak bunlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olun arkadaşlar. E, bildirimleri açın. Yüklediğimiz videolar size gelecek. Videomuzun sonunda bakın sağ altta hemen görüyorsunuz bir tane kürümüz var. Damar tıkanıklığı ile ilgili limon sarımsak kürü. Tıklayın seyredin arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin.